Hmm, güzel, kahve kokuyor. Bir kahve dükkanında Honduras kahvesinin kilosu 8 liraya ve Costa Rica kahvesinin kilosu da 11.50 liraya satılmaktadır. Güzel. 1 kilo Amerikan harmanı kahve, 0.4 kilo Costa Rica kahvesi ve 0.6 kilo Honduras kahvesi içeriyormuş. Sorumuz şu, Amerika harmanı kahvenin kilosu kaç liradır? Pekala, Costa Rica kahvesini turuncu ile, Hondras kahvesini de mavi ile gösterdik. Aslında soru bize, 0.4 kilo Costa Rica kahvesi ile 0.6 kilo Hondras kahvesinin toplam fiyatı ne kadardır diye soruyor. Bu toplam bize Amerika harmanı kahvenin fiyatını verecek. Costa Rica kahvesi bildiğiniz gibi kilosu 11.50 liraya. Soruyu dikkatli okuyun bu arada, çünkü sayıları yanlış alırsanız, sonucu da yanlış bulursunuz. Bunu, 11.50 lira bölü kilo olarak yazabiliriz. Ardından, 11.50 lirayı kaç kilo Costa Rica kahvesinden istiyorsak, o sayı ile çarpacağız. Ne kadar istiyorduk? 0.4 kilo. Peki, çarpalım. Kilolar birbirini götürür, elimizde 0.4 çarpı 11.50 kalır. 4 çarpı 11.50, 46'ya eşittir. Ama bizim elimizde 4 değil, 0.4 var. O yüzden sonucumuz 46 değil, 4.6 olacak. Bu ne demek? 4.60 liraya eşittir. 4 lira 60 kuruş. Şimdi bu işlemin aynısını Honduras kahvesi için yapalım. Elimizde Honduras kahvesinden 0.6 kilo var. İlk önce fiyatını yazalım. Kilosu ne kadardı? 8 lira. Bunu kaç kilo istediğimizde çarpmalıyız. Kaç kilo istiyoruz? 0.6 kilo. 6 kere 8 48. Ama 6 değil, biz 0.6 ile çarpıyorduk. 0.6 kere 8 eşittir 4.80 lira. 4 lira 80 kuruş düzeltelim. Bu 0.4 kilo Kostarika kahvesinin, bu da 0.6 kilo Honduras kahvesinin fiyatıdır. Eğer bu iki sayıyı toplarsak, Amerika harmanı kahvenin 1 kilosunun fiyatını buluruz. İki kahvenin kilolarını toplarsak 1 kilo elde ederiz. Fiyatlarını toplarsak da 1 kilo Amerikan harmanı kahvenin fiyatını buluruz. Toplayalım. 0 artı 0 eşittir 0. 6 artı 8 eşittir 14. 50 var 1. 1 artı 4 eşittir 9. Ondalığı doğru yere koyalım ası Amerikan Armanı kahve toplamda bize 9 lira 40 kuruşa mal olacaktır. Afiyet olsun.